Peygamberlerin peygamberliği ve özellikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği kendi cismi ve bedeniyle sonra hissi ve akli mucizelerle sonra onun varlığını gerektiren hallerin ortaya çıkmasıyla sabit olmuştur. Şimdi buraya baktığımız anda üzerinde not almıştım. Birincisi kendi cismi ve bedeniyle yani fiziksel ve ahlaki hem fiziksel cisim hem ahlaki duruşuyla, birincisi bu. ki hissi ve akli mucizelerle sonra e, onun, yani Hazreti Peygamber'in e, varlığını gerektiren, peygamberliğin varlığını gerektiren hallerin ortaya çıkmasıyla sabit olmuştur. Burada dikkatimi şu çekti, sıralama yapılırken ilk önce cismi ve bedeniyle, yani bilgi sıralamasına baktığımız zaman da matürtik kerem sisteminde işte organları, sağdaki duy organları organlar, ak selim haber şeklinde üç temel bilgi kaynağı var. Burada müşahedeye dayanana e, o dönemki insanların gördüğü, bildiği, duyduğu e, net hissi muze hisseden görülebilen mucize veya durum ispat yöntemi olarak ilk sıraya çekilmiş. Yani, Hazreti Peygamber'in cismi ve bedeniyle yani fiziksel ve ahlaki görünümü ilk madde ispatta delil, ikincisi hissi, üçüncüsü akleyin mucize, son olarak da onun varlığını gerektiren hallerin ortaya çıkmasına sabit olmuştur. Birincisi fiziksel ve ahlaki görünüm, Hazreti Muhammed'in fiziksel ve ahlaki görünümü. Hazreti Peygamber'in kendi cismi ve bedeniyle Peygamberlerinin sabit olmasına gelince, e, bunun başlangıcını açıklamıştık yukarıda daha önce Hazreti Muhammed'in ahlaki durumuyla ilgili o kadar dünya malı teklif edildiği halde onlara sırt dönüp kendisinin davasında sebat ettiğini kötülüğe, yarana, yanlışa şirke bulaşmadığını anlatılmıştı. Bunlar ek olarak Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne torunaya bakıldığında onun yüzü dolunaydan daha güzeldi. E, onun kokusu miskten daha hoştu. Teni ipekten daha yumuşaktı. Teri alınır ve kopya karıştırılırdı. Beden yapısı hiç kimsenin vazifedildiğinin bilinmediği bir güzellikle vazifedilmişti. Çoğu gözlerin bedensel kusurlara sahip birini izlemekten şaşkınlığa düşüp heyecanlandığını görürsün. Dolayısıyla onun bütün kusurlardan biri olması ve bütün süslerle süslenmesi, onun yaratıklar içinde en yüksek dereceleri ve en üstün değerlere layık kılındığına delalet eder. Buraya kadar sayılan şeyler fiziksel görünümü şimail dediğimiz e, ve ahlaki açıdan da bilgi içeren kısım. Dolayısıyla onun bütün kusurlardan, yani yalan, gıybet veya diğer fiziki kusurlardan veriyor olması, bütün süslerle süslenmesi fiziksel açıdan, onun yaratılmışlar içinde en yüksek derecelere ve en üstün değerlere layık delalet eder Buna delalet eden kusurlar şunlardır, şimdi ayrıntıya giriyor. Hiç yalanına şahit olunmaması, Muhammedül emin dediğimiz, hiç yalanına şahit olunmaması, hiç hatasının bilinmemesi. Bu, bunlar ilginç. Şimdi maturid sistemine göre baktığımız anda, karşı taraf kişi Müslüman değil. Ee, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, ateist Dinsiz olabilir. O kişiye Hz. Muhammed'in peygamberliğini anlatacaksınız. Ayet diyemezsiniz, hadis diyemezsiniz. Onların gördüğü, bildiği, e Orta kabulden ilerlemeniz gerekir. Manturiyetliği bunu öncelemiş. Yani hiç yalanla şahit olmaması, hiç hatasının bilinmemesi, düşmanlarından hiç kaçmaması, hiç kötü ahlakının olmaması, bilakis anlatıldığına göre kimseye yaranmaya çalışmaması, kimseyle tartışmaması, kötü söz konuştuğunun bilinmemesi, nefsi için galip gelmemesi, şu ayette kınanacak kadar şefkatli olması, o halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. İnsanların helak olmasından çok üzülme. Nitekim Allah onu şu ayetinde vasıf edilmiş ve korumuştur. Onlara üzülme. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Bu ayetleri niye sayıda? Allah tarafından kınanacak kadar o muhataplarına karşı şefkatli olması. Şimdi devam ederiz karşı dışar sayfaya. Buradaki saydığı maddelere baktığımız anda işte Muhammed-ül Emin'e çıktı. Hatasının bilinmemesi, düşmanlarından kaçmaması, kötü ahlakının bilinmemesi. E, bundan önemli. E, burada dikkat çekilen bir nokta da altını çizdim. hiç kimseye yaranmaya çalışmaması. Bunu altını çizdim, bundan sonraki metinde farklı yerlerde bunlar tekrar edilecek. E, hiç kimseye yaranmaya çalışmaması. Demek ki yani birilerine yaratılık yapmak, yaranmaya çalışmak, e, zafiyet, kötü bir durum, e, bunu Peygamber'in deliliği olarak ilerliyor. yani sürüyor. Hz. Manol'un Peygamberlik öncesi hayatında da kişilik açısından mert bir olduğu kimseye yararlanmak için bir iş yapmadığı, e, kimseyle tartışmadığı, yani kaba, sabah, kavgacı biri olmadığı, e, kötü söz konuştuğunun bilinmemesi, bunlar hep Peygamberliğin ahlaki delili olarak sıralanıyor. E, nefsi için gayret gelmemesi, e, şu ayette kınanacak kadar şefkatli olması, onlar e, o halde onlar için üzülerek kendini hareket etme. Gömertlikte uyarılıp azarlanacak noktaya gelmiştir. Yani çok e, bu konuda da nasıl şefkatli Allah onu uyarmışsa, gömertlik noktasında da uyarılmıştır. Üst bütün eli açıkta olma. Hazreti Peygamberin ertesi gün için bir şey biriktirmediği söylenmiştir elinde. Ertesi gün için hiçbir şey biriktirmediği, tasarruf ettiği söylenmiştir. Biraz yağcılık yapması karşılığında kendisine en çok arzu duyulan dünya malı ve başkanlığı teklif edilmiş. Ama bu isteği kabul etmemiştir. Dikkat ederseniz, bak yağcılık yapmamakta burada tekrar geçti. Bir yukarıda kimseye yer almaya çalışmamaktı. Burada da yağcılık yapmaz şeklinde aynı şey tekrar edildi. Yani Müslümanlar ümmeti bunlar uzak dursun ona vurgu yapıyor. Büyük ihtimalle, e, benim kanaatim öyle, e, alimler de peygamberlerin varisleri olduğunda buna e, dikkat çekiyor İmam Mahdur'da tekrarlayarak ki e, alimler de bu açtan, bu, bu kötü huydan uzak durun diye. Yargılık yapmaması, e, kendisine en çok arzu duyulan Dünya Mala Başkanlığı teklif edilmiş ama bu isteği kabul etmemiş. Ee, Bilakis Allah için disiplilerle, krallarla, efendilerle savaşmış. Böylece Allah onu insanların kalplerine korku atmak suretiyle onurlandırmıştır. Savaşmak üzere onlara doğru yöneldiği ondan korkmuşlardır. Ama Allah seni insanlardan korkur demiş, o da artık onlardan korkmaz olmuştur. Tabiilerine isabet eden büyük sıkıntı ve zorluklara rağmen onun düşmanlarına kaçtığı edilmemiştir. Ümmetinin, mülkünün ve hakimiyetinin doğu ile batı arasında kendisi için toplanan noktaya ulaşacağı vaat edilmiştir. Ümmetinin doğudan batıya kadar topraklara saklitmediyeceği vaat edilmiştir. Müslümanlarının kalplerini çeşitli korkular sardığı ve onların ona attığı şeylerden korunduğu rivayet edilmiştir. Nubivet meselesinde yakınları onu değil uzaktakiler desteklemiştir. Yani nubivet iddia ettiği zaman yakın arkadaşları adetine davet dağlandığı halde, onu tanımayanlar sırf ahlaki sebebiyle güvenerek onu desteklemiştir. Düşmanlarının görüşleri onun ışığını söndürmek ve izni silmek üzere anlaşmış ama bu durum onu daha belirgin hale getirmiştir. Yani onun peygamberliği daha da güçlü olarak yayılmıştır. Şimdi burası birinci maddeydi. Hazreti Peygamber'in Peygamberliğinin ispatında fiziksel ve ahlaki durumu birinci maddeydi hissi mucizeler 2, aklı mucizeler 3, varlığını gerektiren hallerin ortaya çıkması 4'tü. E, fiziksel ve ahlaki gördüm temel değil. İki, hissi mucizeler. Bir dakika. İstsi modudeler ayın yarılması, ağacını ona doğru eğilmesi, taşın ona selam vermesi, bütün bunların görünen yüzünü bilmektedirler. Sonra az bir sudan çok sayıda insan küçük kalması, düşmanlarının onun bedduası ile çekirge istiharsına ve kuraklarına aruz kalması, sonra Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vesile edinerek yağmur istediklerine yağmur vermesi, az veri yemekle çok sayıda insanın doyurulması, beyti maddesi olayı, kendisine Mescid-i Aksa'ya dair sorular, soruları, kapısı nerede, girişi nerede falan gibi sorular soruları, bunlara cevap vermesi, hükmediği diye iddia ettikleri için. Kendisini mağarada arayan kimselerin kendisini görmeden geçit gitmesi, Allah'ın onların gözlerini kör etmesi, vurma kütüğünün inlemesi, devirin şikayet etmesi, kendisini takip eden kimselerin atlarını yere batırması, Sonra İsrail oğullarının ölümü istemeyeceğini, ölümü istemezler ayetiyle haber verilmesi ve gerçekten de ölür e morsa. hepsi hadise dayanıyor. Ayette yeri olan yerler var. Hadise daha çok dayanıyor. Bunları soramıyor. Buradakiler eee hadisenin vardığını kabul edelim için bir açısından. önce birinci maddedeki genel dil. Eh, Alaka. Bunlar hadislerden gelen şeyler. Ee, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana diye meydan okuduğunda meydan okumasına cevap gelememelidir. Ee, sonra kurdukları tek yokturduğa rağmen Allah'ın onu tuzaklardan koruması. Nüfak ehlinin nefislerinde gizledikleri büyük şeyleri Allah'ın ona haber vermesi. Münafıkların gelin içlerinden kurdukları durumu Allah'ın teyvelerimizle haber vermesi münafıklarımla bundan korkmasın, her bir ayet geldiği zaman bizim hakkımıza bilgi geldi mi diye korkmaları, inatçılıklarından şiddetine rağmen kalplerindeki istedikleri kötülükleri haber veren ve onu kendisi ve tabiler hakkında söylediklerine mutlaka tutulacak bir surenin dinmesinden çekinmeleri, Hz. Ebu Bekir ve ashabı hakkında şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dinimize mi döneceksiniz, kim gersin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez, Allah şükredenler mükeffattan ölecekler de demesi. E, Aliye dinden dönenlerle savaşacağını bildirmesi. Hazreti Aliye, sen dinden savaşacaksın. savaşacaksın demesi, bunu bildirmesi. E, öyle olması. E, Ammara, seni azgın bir grup öldürecek demesi. Bunlar da hep hüvayetlerdi e, yaramamış şeyler. Müminlere fetihler ve zenginlikle vaat etmesi. Ve hepsi anlatılsa... Sözün uzayacağı, ümmetinin önde gelenlerinin naklettiği daha başka pek çok şey. Yani bu da örnekler verildi. Ee, devamına söylemiyor. Bu sözü uzatacak devamı var. Ama özet olarak söyleyecek olursak, ümmetin önde gelen alimleri tarafından nakledilen, daha fakir bir rivayet, mucize ilgili rivayetler, olaylar verildir. Sonra burada anlatılanların geneli. Düşmanlar tarafından bilinmektedir. Şimdi bu cümleyi okumasak e, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bu anlatılanlar hadislerde yer alıyor. E, dolayısıyla inanmayan kişi zaten hadise inanmaz. Bilgi değeri taşımaz diye düşünebilirsiniz. mati burada bunları sıralaması bu cümleye dayanıyor. Yani bu aktarılanlar Hz. Muhammed'in dönemi için düşmanlar tarafından da biliniyordu bunlar. Yani buradaki olayları düşmanlar da buyurmuştu, bilmişti, görmüştü. Dolayısıyla bu anlatılan şeyler 2023 itibariyle bizim için hadiste geçen ifadeler ama bu dönemdeki müşrikler, düşmanlar için bu anlatılan şeyler onlar tarafından bilinmekteydi. Dolayısıyla bunu haberi bilgi olarak kabul ediyor. Ayrıca indirilmiş kitaplarda Hazreti Peygamber'i bildirilmiş, peygamberlerin dilinde müjdesi verilmiş ve onlardan söz alınmıştır. Buraya kadar okuduğumuz yerlerde. Hissi yani gözde görüp dönümdeki insanların, müminlerin, müşriklerin, gözleriyle müşahede ettiği dedikleri, bildikleri hissi muzeler. Üç, akli deliller. E, akli delillerin ilki Kur'an'ın üstün niteliğidir. Akli delil, onun özelliği neydi daha önce geçti? E, peygamberin Peygamberliği döneminde varlığını sürdüren delil anlamındaydı. Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Musa ile birlikte mucize olarak varlığını sürdürdüyse, Kur'an-ı Kerim'in peygamberliği dönemi itibariyle kadar varlığını sürdüren bir deli, bu açıdan zaman üstü akli olması oradan kaynaklanıyor. Akli verilerine ilgili Kur'an'dır. Kur'an'ın yarat yaratıkların gücünün ötesinde olduğunu, yani insanların, cinlerin yapma, yazma, bir araya getirme, benzerini yapma gücünün ötesinde olduğunu ancak edebiyat ilimlerinde derinleşmiş e, konuşmanın esaslarını ve türlerini bilen de bilebilir. Şimdi e, Arap tipi ve edebiyatında uzman olan kişiler açısından e, okunduğu zaman ayetlerdeki e, ritim, anlam, sıra, seçim, hak seçimi gibi konular e, onun üstün niteliğini anlayabilir. Bunu de e, dil ve edebiyat açısından bu işte derinleşmiş kimselerdir. E, Arapçası olmayan, dilini duymayan, dilini duymayana hatim olmayan kişi bunu anlayamayabilir. E, sonra e, Kur'an'da Rabb'in birliğine dair tartışmalar ve ölüm için yeryüzünde hiç kimsenin iddia etmediği ölümden sonra dilleşe dair derinler. Bak burası da ilginç. Normalde e, tüm ilahi dinlerde ortaktır ahiret. Ama matur değil. Şuna dikkat çekiyor. Hz. Muhammed'in e, öldükten sonra ile ilgili bu Yasin suresinde geçen, benzeri yaşanan örnekler var. E, bu e, çürmüş kemikleri kim diriltecekti ve sonrasındaki anlatılan olaylar olduğu gibi. Bunlara atıfta bulunarak Kur'an'da Rabb'in birliğine dair tartışmalar, Allah'ın bir olduğuna dair geçen tehditle ilgili yerler. Ve o gün içinde, yeryüzünde hiç kimsenin iddia etmediği ahiretle, yerinden dirilişle, ile ilgili örnekler Kur'an'ın e, mucize olduğunun bir delildidir. Sonra, e, Kur'an'da geçmişte yaşanmış olaylara, eski e, yaşanmış kavimlere ait olaylara ve ebediyete kadar, kıyamete kadar olacak olaylara dair bildirimler ve akılla bilinemeyecek olayların anlatılması da Kur'an'ın e, derin olduğunun türlerinden bir taresidir. Ebu Zeyd el-Bin'i, Hissi ayetlere dair yeterince rivayet geldiğini, akli delillerin ise çeşitli olduğunu belirtmiştir. Şimdi e, bu giriş cümlesi mağdur diye ait. Yani Kur'an'ın akli delil olduğu. E, buradan sonra Ebu Zeyd el e, e, dair ondan alıntılar yapıyor. Burada arantı başlıyor. Şimdi Ebu Zeyd el meşhur biliyorsunuz. Kindi felsefe, İslam felsefe, kindi var. Onun öğrencisi. Defahta 322. E, şu an günümüze geldiği bilinmiyor ama Zaid bellihi'nin ismeti Mbiyar diye bir eser var. Yani Peygamber'in e, ismeti ile ilgili ve Peygamber'in e, Peygamberi ile ilgili bir eser var. E, felsefeci olan Ebu Zet el Bellihi'nin. Buradan anlaşılıyor ki uzun alıntılar var. İmam Mâfiyî diye Ebüz Zet el Bellihi'nin yazdığı kitabı görmüş, bilmiş, duymuş veya elinde. Oradan aldığı kısımlarda buradan aşağıda okuduğumuz kısımlar. Burada şunu anlayabiliyoruz. ya yani Bu kişi felsefedev diye bir önyargısı yok. E, peygamberlikle ilgili tespitlerini alıyor, e, kullanmak istiyorsa kitabını ekliyor. Mantövcük burada bunu yapmış. Buradan itibaren Ebu Zeyd Elbethi'nin görüşleri. Bir, Hazreti Peygamber'in peygamberliği garip karşılanan bir şey değildi. Birekiz başka milletlerde de benzeri bulunduğu için adet üzere devam ede gelmiştir. Peygamberlik konusunda çok şaşırtıcı olarak karşılanmadı. Çünkü zaten diğer milletlerde de peygamberlik vardı bir şey olarak, kültürel bilgi olarak Yahudilerde, Hristiyanlarda. E bu yüzden peygamberliğini ilk anda reddetmek temelsizdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur, her ümmette mutlaka bir uyarıcı gelmiştir her milletinde kılavuz vardır, biz peygamberlerimizi Peygamber gönderdik. Bu ilk madde Ebu Zeyd, e, direkt Hz. Muhammed'in peygamberliğine otomatik olarak direkt karşı çıkmanız tutarsızdır. Peygamberlik bir e, yaşanmış olgu olarak tüm e, kıtalarda, tüm e, dinlerde, kabilelerde bilinen müdürlüdür. O yüzden bu vardır, peygamberlik bir müessese olarak vardır buna çok şaşıracak bir durum yoktur diyerek başlamış buna da ayete akıfe her millete mutlaka bir uyarı gelmiştir her milletin bir kılavuz vardır biz peygamberlerimizi Pey gönderdik demek demiş Ebu Zekbeli'ye ikinci olarak onun peygamber olarak gelişi ona ihtiyaç duyulduğu zamana denk gelmesidir çünkü söz konusu zamanda ilim öğrenmek istintiye uğramıştır Allah'ın yasası ise hidayet ehli, hidayet yolundan ayrıldığında insanları doğru yola ulaştıracak sebepleri getirmek şeklinde işler. Allah değerler şöyle buyurmuştur, size açıklamada bulunan elçimiz geldi. Bu tespit de yerinde bir tespit. Niye e, Hz. Muhammed peygamber o dönemde geldi? Çünkü Allah'ın bir sünnetidir, yasasıdır. Hidayet ehli, inananlar bu yoldan, Ayrıldıklarında Allah onları uyarmak için Peygamber gönderir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'in gelmesi de o dönemde e, hidayet yorumunu, tevhid yorumunu anlatan birine ihtiyaç olmasından kaynaklanır. Bu da Allah'ın içerisinde sünnetullahıdır. 3- e, Onun gönderildiği toplumun ona ihtiyaç hissetmesidir. Çünkü onun hemcizleri bilginin araçlarından yoksundur. E, Hz. Peygamber'e geldiği zaman Araplar ete, muhatap. ilk muhatap muhatap, e, onlar e, Hz. Muhammed'in anlattığı şeylere ihtiyaç hissetmişlerdir. Çünkü bu Araplar, e, ilk muhataplar e, bilgi araçlarından yoksundu. Nitekim şu ayette şöyle buyrulmuştur, o ümmin toplumlara kendilerinden bir elçi göndermiştir. Dolayısıyla Araplar ihtiyacı vardı, ihtiyaçlarını bir derece kendi fesefi düşünme altyapıları, çıkar mantıkları yoktu. Ümmitler Allah da onlara adet Muhammed'i gönderdi. Dört, insanların en iyi göreceği ve fark edeceği yerde peygamber gönderilmiştir. Yani niye Mekke Diyanına peygamber geldi? Bunun cevabı olarak da insanların en iyi göreceği ve fark edeceği o dönem sıra açısından düşünün doğusunda batısından düzeyinde güneyinde orta merkezi bir medeniyet kapşanında bir yer olması sebebiyle insanların en iyi göreceği, en iyi fark edeceği yer orası olduğu için oradan Mekke Diyarı'ndan Peygamber göndermiştir. Çünkü orası yani Mekke, dünyanın her bölgesinde bilinen bir yerde. Allah Teala şöyle buyurmuştur, biz sana böylece vahyettik. Şimdi medeniyet tarihi kitaplarında medeniyet havzalar var. Eskiden beri medeniyetlerin kurulduğu havzalar var nasıl bir hara bir havzaysa, Anatolia'da bir havzaysa, e, Mısır, Filistin diye bir havzaysa, Arap Yamaları da ortak mekânı bir havza. Bundan dolayı e, daha fazla görüleceği, daha fazla daha iyi paketleneceği için Hazreti peygamber o mekân yerinde gönderilmiştir. Bu şu. Beşinci ise kavminin onun peygamberliğini bir eklemesi de arzu edilmesi. Bir insan Rabbinden hastalığının taraf edilmesini niyaz ederse, hastalığının giderilmesi halinde şaşınmaya gerek yoktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur, eğer biz bu Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik, bir başka ayet kendilerine bir uyarıcı gelseydi diye bütün güçleriyle yemin etmişlerdir. E bu beşlerin sayılan beş madde Kur'an'ın Hz. Peygamber'in kavmiyle yine kavminin durumu hakkında tartışma yaptığı hususlardır. Yukarıda saydığım bu beşlerin Kur'an'ın, Hazreti Peygamberin kavmiyle yine kavminin durumu hakkında tartışma yaptık konulandı. Buradaki meseleler e, Kur'an'da da yer alak Hızlıca üzerinden geçelim. Bir e, yaşadığı dönemde İnsanlar peygamberlik müessesesini biliyorlardı. Hazreti Peygamber, Peygamber'in dediği zaman bunu garip karşılamadılar. Yavgı ve Hristiyan'ın zaten bildiği için. İki, e, geldiği dönem niye o dönemde? geldi? o dönemde ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü tevhid ehli, ehli o dönemde yol gösterici şekilde değildi. İki, üç, e, gönderildiği toplum ona ihtiyaç hissediyordu. Başka bilgi edilme imkanları yoktu, ihtiyaç hissediyorlardı. Dört, niye Mekke'de geldi? Dönem sıra en iyi görüleceği, en iyi fark yer orasıydı. Orada peygamber olarak gönderildi. Beş, onun peygamberliği kavga tarafından, yani toplum tarafından da arzu ediliyor, bekleniliyordu. Bu peygamberle ihtiyaç hissediliyordu. Bu beş madde Ebu Zeyd El-Bethi'nin kimliğinin öğrencisi ile ilgili aktardığı beş görüş. Bir de Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in kendisi hakkında tartışma yaptığı hususlar vardır Bir şöyledir. Hazreti Peygamber kitapları ve öğrenimi olmayan bir toplumda doğup büyümüştür. Kitapları olmayan, eğitim, öğretim, okul sistemi olmayan, Arap toplumunda, öyle bir toplumda, sosyolojik bir ortamda doğup büyümüştür. Ayrıca toplumundan hiç ayrılmamıştır. Arap toplumu dışına, toplumun dışına, toplum dışına farklı kültürel bakılmamak bilmemiştir. Toplumunun kendisinin daha önceden okumaya yönelik bir eğitimi olduğu kitapları olmamıştır. Bunun zınlında şunlar bile getirilebilir. Hazreti Peygamber'in toplumu içinde biri çıkmış olsaydı yeri bilinirdi. Yani daha önce Araplar içinde e, Peygamberlik ıgdiasıyla biri ortaya çıksaydı e, bilinirdi. Nitekim ayette şöyle buyurmuştur. Yoksa onlar peygamberlerini bilmiyorlar mı? Bir başka ayet, bunlar sana ettiğimiz kaybın haberleridir. Hazreti Peygamber ümmi olarak yetişmiştir. Ümmi ise kitaplardan almaz, ağızlardan da şifahi olarak da çok iyi ezberleyemez. Onun kaydetmesi kaydına vehimden yukarı yükselten akredidir, ruhani suretler aracılığıyla olur. Ümmiyle e, okuyarak kitaptan Almıyordu, e, Ağızlardan şikaye olarak da ezberlemedi. Onun kaydetmesi, ezberlemesi, kaydına vehimle yukarı yükselten, abledilir ruhani suretler aracılığıyla olur. E, bunun delili onun gibilerden hata korkusuyla şiir ve benzeri rivayet edilmemesidir. E, bu yüzden onun Kur'an'ı ezberlemesinden dolayı şaşkınlıklar artmıştı. Normalde Hz Peygamber'e e, vahiy gelmeden önceki dönemle ilgili okuduğu, atlarla bildiği, şiir gibi şeyler rivayet edilse, e, ki bu bir şekilde duyduğu ezberle de Hazreti Peygamber e öyle bir şey de atletilmiyor. E, allah Teala şöyle buyurmuştur, Sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın. Bu onun işte görerek duyarak değil, e, Allah şeyleri ezberlediği, Allah'a ona ibadettiği anlamında sana okutacağız, sen unutmayacaksın. Bir başka ayet konu aceleyle okumak için dinin atma Bu yüzden ezberlenmiş şeylerin insanların kalplerine olan bağımlılığı, develerin ayak iplerine olan bağımlılığından daha fazladır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur, ondan önce bir kitap okumazdır. Yine onun hayatının Peygamberlik'ten önceki yıllarında, sözlü ödüme sanatıyla ve edebi türlerle meşgul olduğu nakledilmemiştir. Onun hayatının Peygamberlik'ten önceki döneminde, edebi sanatlarla, şiir ir irade etmektedir, edebi türlerle meşgul olduğu nakledilmemiştir. Sonra onun birinin söz-söyleme sanatında eğitim ve tecrübe ile mağruf kimselerin dahi aliz kaldığı bir eseri vücuda getirmesi mümkün değildir. Şimdi e edebi türleri ilgili fenomenin öncesi hiç ilgisi yok. Söz-söyleme sanatıyla veya edebi şiirle, tecrübe durumlarla hiç ilgisi yok. Ama e bu konularda eğitim olan, tecrübesi olan e şairlerin, dahi insanların da alis kaldığı bir eser vücuda getirmiş Yani Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu eseri kendisinin e, vücuda getirmesi mümkün değildir. Bunun delindi, onun hiç söyleme sanatı bir terbilterek eleştirilmemesidir. Bilakis Kur'an'ın onun sözü olduğu söylendiğinde hemen şöyle buyurmuştur. Onun gibi bir sure getirdim. Bunun üzerine tutmuşlar. Kendi sözünü Kur'an diye sunduğunu iddia edebilmişlerdir. allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki Allah dileseydi onu size okumazdım. Buraya kadar olan yerde Kur'an'ın meydan okuması ve onun arka planı anlatıyor. Karşı tarafta e, bunu sen yazdın iddiasını da bulunamıyor. Çünkü daha öncesinde, e, ABD öncesinde ne şiir okuması, ne edebiyatta uğraşması, ve ezberinde şiir bu şeyleri nakletmesi, Arap toplumuna bilirmediği için sen ezberledin okudun diyemiyorlar. E, sen mevcut oldun, e, cinlerden sana bilgi geliyor gibi iddianlarda bulunuyorlar. Yine Allah Teala inkarcılara Hazreti Peygamberin halilerin üzerinde düşünmeyi emretmiştir. Allah Teala inkarcılara inkar edenlere Hazreti Peygamberin halilerin üzerinde düşünmeyi emretmiştir. Acaba ona aldırış etmemeleri mazur gösterecek bir şey bulabilmişler mi? Olamamışlar. Nitekim allah Teala şöyle buyuruyor. Peki size tek bir öğüt vereceğim. İnkarcıları Hazreti Peygamber'in durumu hakkında düşünmeye çağıran şeylerden biri şu sorudur. Acaba onun da söz canatçılarının yaptığı gibi dünyayı kazanmak için krallara görevliğini görmüşler mi? Sorulardan bir soru. Şiir iradede, eden, edebiyatla kişiler bir şekilde e, yöneticilere, zenginlere, onlara e, adanan şiir söyleyerek, şiir irad ederek, kitaplarının yazılarını yöneticilere, zenginlere atfederek bir şekilde e, dünyalık kazanmaya çalışıyorlar. Acaba Hz. Peygamber'in e, bu kadar kendi yazdığı etkilenemiyor, onun söz sanatçılarının yaptığı gibi dünya kazanmak için krallara yöneldiği görmüşler mi? Bilakis ona dilinden dönmesi için servet ve başkanlık gibi aracılanan ve insana onur veren şeylere sunulmuş. Ancak o bunlara icabet etmemiş. Böylece evaya muhalefet etme ve nefsi fazladan koyma sürekli tabiatıyla amel etmiş. Nelerine verir? teklif edildiği halde servet, başkanlık, tabi, mal, mülk o bunlara yönelmemiş. Böylece hevaya muhalefet etmeye ve nefsi hazlardan alıkoymaya, yani işte bir oruç tutmaya, çok fazla yememeye, dünyeli zevklerden uzak durmaya bu alandaki tabiatıyla ahlaki duruşunu sürdürmüş, Allah'ın kendisini eğittiği ve şereflendirme yurdu için şereflendirdiği üzere yaşamış, dünyanın kırıntılarına meyil etmemiş ve demiştir. Sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Şimdi buraya kadar okuduğumuz yerler, ayetler, tepkiklikler düşününce net bir hale geliyor. Peygamberler aynı şey söylemişler. Peygamberimiz de ben sizden görevimle ilgili bir ücret, para, manunluk istemiyorum diye burada yapıyor. E, Kültürel açısından düşününce o dönemde işte şiir yazarlarının, edebiyatta uğraşanların, bir şekilde kabiliyetleriyle, makam, mal, gibi bir şeylere yönelttiği akla gelince, e, Hazreti Peygamberden de böyle bir şey yapması eğer kendi yazmışsa beklenir. Ama kesinlikle olmadığı için inkârcılara bunu sormak gerekir. Ayrıca Hazreti Peygamber inkarcılarla onları dinler üzerinde düşünmeye, inandıkları dinler üzerinde düşünmeye ve araştırma yapmaya çağırmak suretiyle tartışmış, Böylece kendisinin aklen seçilmesi gereken en mükemmel dine tabi olduğunu görmelerine hedeflemiş ve şöyle demiştir. Burada altını çizdiğim cümle önemli. Akle seçilmesi gereken en mükemmel dine tabi olduğunu görmelerini hedeflemiştir. Hazreti Muhammed muhataplarıyla tartışarak, düşünerek, düşünün, tartışın, mukayese edin diye onları... Hüsnüme'ye davet ederek aklen e, seçilmesi gereken en mükemmel dinin İslam olduğunu görmelerini hedeflemiştir Buradan şunu diyebiliriz e, kültürel açıdan yetişme tarzı itibariyle akleni insanlar seçebilir ama aklen, akla fiyatlarlık açısından, tutarlılık açısından e, kritik ederek soru sorarak analiz ederek bakıldığı zaman mevcut dinler içinde İslam aklen seçilmesi gereken en mükemmel dindir. Bu cümleyi muhabbetten çıkartabiliriz. Hazreti Peygamber size atalarımızın üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Yani onlar biz atalarımızın dini devam edeceğiz, babalarımızın yolundan ayırmayı istediği zaman Hazreti Peygamber ''Size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi atalar yolundan ayrılmayacaksınız?'' diye sordu. Bir başka ayet, ''Peki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda direkt olan bir söze gelin.'' Yine Hazreti Peygamber onlara kendisinin getirdiği Kur'an'ın getiremeyeceklerini söyleyerek meydan okumuş, onun insan gücünün ötesinde olması halinde Peygamberliğinin delili olması amaçlanmıştır. Sözün değerini yükselten, sanat iki türlüdür. E, söze kıymet katan, değerini yükselten, sanat iki türlüdür. Bir, estetik söz dizimine dayanan şiir. Bu bir sanat. Estetik e, olması, akıcı olması, söz dizimine dayanması, bu özelliklere sahip seviyorsan şiir diyoruz. Birincisi bu, şiir bir sanat. 2 Gelecekte meydana gelecek şeylerin anlamlarını dile getiren cehanet bu da bir dönemsel olarak değer verilen bir sanat olmuş Kahinler, gelecekten haber verenler o dönemde şiire değer vermişler kehanet iddiasında bulunan insanlara mey etmişler değer vermişler bu iki değer verilen şey topkunsallaştan Kur'an'ın söz dizimi itibarıyla şairlerin getirdiği eserlerde anlamlara yönünden de kahinlerin eserlerinden daha yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür o dönem bir şiire bir, merak ve ilgi vardı iki kâhinlere ilgi vardı bu iki şey iki ilgi duyurecek şey, Kur'an Kerim'de birleşti yani Kur'an Kerim'in söz diziinde akıcılığısı ve o formu Mustafa'nın formu şairlerin getirdiği eserlerden daha dikkat çekti daha fazla dikkat çekti bir de gelecekle ilgili bilgi içeren veya geçmişle ilgili insanların daha önce edilmediği bilgiler içermesi sebebiyle bu da kahinlerin diğerlerinden daha üst bir üst durum olarak dikkat çekti. Dolayısıyla Kur'an'ın beşer sözü olmaması gerekir. Şu ayette Allah değerlerinin istiklali bu esasa dayanır. Peki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için insanlar ve kimler bir araya gelip birbirlerine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Kur'an'ın benzerini ortaya koymak için insanlar ve kimler bir araya gelip birbirlerine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. O zaman bir hem şey, e, şiirsel edebi ifade gücü açısından, iki çeviri anlam açısından onun bir benzerini ortaya koyamazlar. Bir başka ayet, o bir şair sözü değil. Bir başka ayet, önceki kitaplarda olanların apacık delili onlara gelmedi mi? Bir başka ayet, sana indirdiğimiz mübarek bir kitap, bir başka ayet de ki Allah katından bir kitap getirin. Hazreti Peygamber'in davetini belirgenleştiren ve deliliğine başarılı kılan desteklerden bir diğeri, Allah'ın onu kendisine kahve ve düşmanlık yapana üstün ve kahve kılmasıdır. Hazreti Peygamber'in daveti, İslam davetini öne çıkartan e, dikkat çekim o dönemde çevre ülkelerin, kabirelerin, toprahtakilerin dikkatlerini yoğunlaştırmasına sebep olan şey Allah'ın onu kendisine karşı çıkana ve düşmanlık yapana üstün galip kılmasıdır. Önce Mekke müşriklerine, sonra Fars'a sonra diğer ülkelere galip kılmasıdır. Çünkü Allah gayra onu Doğru yolu alermitlerinin ve dinin izlerinin silindiği bir zamanda kurlara gönderilmiş ve onlara helak olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. Kur'an'ın müjze ettiği dönem itibariyle Allah Teala onu doğru yolu alametlerinin ve dinin izlerinin silindiği bir zamanda kurlara göndermiş. O zaman indi dönem itibarıyla doğru yolu işaretleri silinmiş, dinin izleri silinmiş bir zaman. Bu zamanda kullara göndermiş ve onları herek olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. Sonra Allah onu büyüce makama ve büyük hale yerleştirdiğinde onu kendi desteğinden yoksun bırakmamış, ona ikram ettiği makamla ona olan iyiliğini takdir etmiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur, elçilerimize yardım ederiz. Bir başka ayet, Allah elbette üstün geleceğim, ve elçilerim diye yazmıştır. Allah'ın sözü, Peygamber gönderdiği kullarına daha önceden benzer şekilde gelmiştir. Hazreti Peygamber'in bir diğer özelliği bütün insanlar gönderilmiş olmasıdır. Hayırca galip geleceğinin, düşmanlığına karşı bütün düşman geleceğinin vaat edilmesidir. Bununla amaçlanan onun gücünün, dünyevi iktidar talip vermenin hükümranlık ve faydalanılacak mal elde etmekte Arap olarak kullandığı Beşeri yardıma bağlı olmadığının bilinmesini sarmaktır. Hazreti Peygamberi bütün insanlığa peygamber olarak göndermiş ve Osmanlı'na e, gayret olacağını Allah vahdetmiştir. Bununla amaçlanan O'nun güdünün, dünyevi iktidar tarihlerinin yükümlülü almak ve faydalanılacak mal elde de araç olarak kullarda beşeri yardıma bağlı olmadığının, yardımın Allah'tan geldiğinin bilinmesini sağlamaktır. İlginç arkadaşlar, yani e, batı Bizans diyelim, İstanbul'da bir Bizans. Evet, öncesinde biliyorsunuz Roma var, e, Sasani'den var. Üstelik birbirleriyle savaşıyorlar. Ama birbirlerine galip gelememişler. E, Yıkılmıyor bir Sasani devleti var. halit Muhammed kısa süre içinde İslam devleti güçleniyor, ortaya çıkıyor ve bu devlet yok oluyor. Roma'nın ortadan kaldıramadığı devleti, Müslümanlar orada kaldırıyorlar. Bu da onun Allah'ın vaadi şeklinde burada geçiyor. Tüm insanlar göndermiş ve galip bir vaat etmiştir. Düşmanlarına da e, Allah onu galip getirmiştir. Bu beşeri yardımla olacak bir şey değil. Allah'ın desteğiyle de olmuştur. Nitekim onun bütün şu ayette bildirildiği gibidir. Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Bende şekilde O'nun gücü herhangi bir aşirete de bağlı değildir. İlekis en güçlü insanlar O'nun aleyhindeydi. Ve ışığını söndürmeye en çok onlar uğraşıyordu. Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Bu destek anlamında, örnekle de O anlaşılıyor. parasal bir zenginlik değil, Allah'ın gücünün arkasında olması anlamında. İşte bundan dolayı ki bir düşmanlarına galip geldi. Ve şekilde onun gücü herhangi bir aşirete, kabiliyete de bağlı değildir. Çünkü en güçlü insanlar, düşmanları onun aleyhindeydi, büyük kabiliğe düşmanları düşmanlar aleyhindeydi. Ve onun ışığını, peygamberlik nurunu söndürmeye en çok onlar uğraşıyordu. Öyle ki onu aralarından tek başına sürüp çıkardılar. Sonra bununla beraber nefsin arzulacağı her şeyi ona verdiler. Ama o onlara meyletmedi, bilakis her türlü eziyete sabretti ve her zorluğa katlandı. Onlardan tek kabul ettiği hak konusunda kendisine icabet etmemeleridir. gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ant olsun size kendi içimizden bir peygamber gelmiştir. Bir başka ayet siz peygambere yardımcı olamaz, olmasanız da Allah ona yardım etmiştir. Bir başka ayet, Allah birçok yerde bu arada Kune'nin Savaşı'ndan ve size yardım etmiştir. Bir başka ayet, Allah'ın onlardan alıp Rasûlü'ne savaşsız ganimet olarak verdikleri Hz. Peygamber'in Allah'ın yardımıyla ayakta durduğu ve garip geldiğini doğru şekilde bildiren daha başka ayetler ve deliller vardır. Ebu Zeyd'in kendisine dayanarak da tartıştığı bir başka hakikat, Hazreti Peygamber'in Allah'tan başkasının bilmediği kayıp ilmine dair konuştuğu her konuda vaat ettiği her şeyin gerçekleşmesidir. Yukarıda aktarmıştık Ebu Zeyd'in görüşlerine. Gerek oraya atılerek, Ebu Zeyd'in kendisine dayanarak inkarcılarla tartıştığı bir başka hakikat, Hazreti Peygamber'in Allah'tan başkasının bilmediği kayıp ilmine dair konuştuğu her konuda geleceğe dair, geçmişteki insanların kayıp olarak geçmişe dair o konularda konuştuğu zaman bunların hepsinin gerçekleşmesi, doğru çıkmasıdır. Kim bu bilgiye bir takım insani yöntemlerle ulaşmak isterse, onun getirdiği bilginin gerçekliği batılın içinde, doğru, doğruluğu da, yaralarının içinde kaybolur. Kim bu bilgiye bir takım insani yöntemlerle ulaşmak isterse, onun getirdiği bilginin gerçekliği batılın içinde, Doğruluğu da yaran içinde kaybolur. Yani yaran ve yanlışlık şey doğrusundan çok fazladır. Yaptığı şey göz boyama ve kandırma ibarettir. Yani hmm. kahin gerilikten haber vermek bir şey, yaptıkları şey e, yalanın içinde birkaç geçek diyerek göz boyama şeklindedir. Nitekim Allah Teala şeytandan kime ineceğini size haber vereyim de buyurmuş. Önce kâhinlerin o haberleri şeytanların çaldığı ve az bir doğru bilgiye çok fazla yaramdırdı ve asılsız iddiaya katarak oluşturdukları haberlerden hareketle getirdiklerini bildirmiştir. Asıl olan şu ki, kehanetin gelirlikle ilgili bilgi tahminleri, kehanet ortaya koymaları bunların çoğu yalan ve aldatmacaya dayanır. Kehanet, yalan ve aldatmacaya dayanır. Sihir ise benzerlik ve hayali hareketi geçirmeye dayanır. Sihir dediğimiz şey ise benzerliğe, benzerlik kurmaya ve hayali hareketi geçirmeye, sihris olarak öyle düşündürmeye, öyle yönlendirmeye dayanır. Kehanet, çoğu, yalan ve aldatmacıya. Sihir ise benzerlik ve hayali hareketi geçirmeye dayanır. Peygamberlerin haberlerini ek ister. Peygamberler iyi meleklerin dillerinden almıştır. Bu haberlerde ise tecrübe ve imtihanla bilindiği üzere sadece doğru ve gerçek doğrudur. Peygamberlerin dini, günlerin ve zamanın geçmesine rağmen gerçek ve sabittir. Bu haberler meleklerin dininden alınmasaydı böyle olmazdı. Sonra Allah'ın kitabı onun dinini bütün dinlere üstünlüğüne dile getirir. Ayrıca olay ve olukları da bu şekilde haber gelir. Resulü'nün doğru yol ve hak ile gönderen O'dur. Bir başka ayet, Allah'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. Bir başka ayet, yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir kurtuluruz mu diyorlar. Bunları düşünürsek, müşrikler kendilerini böyle görmüşler. Biz hemen öldürürüz, kurtuluruz yok ederiz düşünmüşler ama ne müşrikler, ne sahas ne bizaz, ne diğer devletler karşısında duramamış. Bir başka ayet, yoksa onlar... ''Biz yerin bir, bir topluluğuz mu?'' diyorlar. Bir başka ayet, ''Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin elinizden azap etsin.'' Bir başka ayet, ''Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı?'' ''Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı?'' Bir başka ayet, ''Allah'a vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler, ya kendileri ferakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Bir başka ayet, hatırlayın Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Yani ya e, o kafile veya Bedir Savaşı'nda karşımıza gelen düşman. İster kafile, kevvan hedeflensin, ister müşrikler hedeflensin. İkisi de, ikisinden birini Allah size vaat ediyordu. Neticede e, Bedir'de garip gelindi. Bir başka ayet, andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Bazı insanlar hakkında özel olarak iman ve cehennemlik olduklarını haber vermiş, sonra e, onlar kâğıt olmuştur. Yani küfürüyle ölmüştür. Buna benzer başka gelecekle ilgili gaybî haberler vardı ki üzerinde düşünüldüğünde Hz. Peygamber'e onlara peygamber olduğuna dair ayet mucize olması için Allah tarafından dinlenildiği anlaşılır. Şimdi burada okuduğumuz kısımlar gelecekle ilgili iddia içeren ama neticesinde biliyoruz ki doğru çıkan olaylar. Mekke, gibi, müşriklerin Yembece gibi, Hazreti Peygamber'i öldüremeyecekleri, Allah'ın onu üstün kılacağı gibi, e, Bedir'deki galibiyet gibi iddialar ve bunlar doğru çıkan şeyler. E, bütün bunlar hazret Peygamber'e onların peygamber olduğuna dair ayet muciz olması için Allah tarafından verilen şeyler. Peygamber aleyhisselamın saydığımız halleri üzerinde düşünen kimse, peygamberliğine delalet eden akli delillerinin bütün yönlerine sahip olduğunu anlar. Allah yaratıklarının en hayırlısına salat buyursun. Allah'ın sebebi, Muhammed. Allah yaratıklarının en hayırlısına salat buyursun. Bizim ile genel anlamda peygamberleri kabul eden ama bazı peygamberleri inkar eden kimseler arasında özetle şöyle bir diyalog vardır. Buraya kadar okuduğum videolarda peygamberin Hazreti Peygamber'in peygamberliğini İspak'la ilgili belirler aktarıldı. Sonra Ebu Zeyd, para e, ve kendiliğinin Ebu Zeyd, e, peygamberlikle ilgili görüşleri aktarıldı. Buradan sonra ise peygamberliği kabul eden ama bazı peygamberleri İsa'yı inkar eden kimsede de yaşanan tartışma. Yani adeti e, Musa'yı kabul ettiği halde, adeti İsa'yı kabul etmeyen, adeti Musa ve İsa'yı kabul ettiği halde adeti peygamberi kabul etmeyen yani ehli kitapla bizim aramızdaki tartışma var. Onlara peygamberlerin kendilerini veya atalarını kabul etme gerekçelerini soralım. Doğru kabul edildiği takdirde peygamberliği zorluk kılan bir anlama işaret ederlerse, aynı anlama Muhammed Sırafallahu Aleyhi, Aleyhi Vessellem'in peygamberliği ile ilgili olarak da kabul etmeye onlara mevcut tutarız. Yani hmm. Yahudiler veya Hristiyanlara, Nihalet Musa Musa'ya, Nihalet İsa'ya inanıyorsunuz o nereden Allah'ın peygamberi olduğunu nereden biliyorsunuz, niye Allah'ın peygamberi gibi sorular yöneltilse, onların verecekleri her cevap Hz. Muhammed'in de peygamberliği için e, aynı geçerli. İşte bundan burayı nasıl Hz. İsa peygamberi, Hz. Musa peygamber ise işte Hz. Muhammed de Allah'ın peygamberi diye aynı şeyleri biz de onlara karşı söyleriz. Peygamberlerin getirdiği mucizeler bireysel olarak farklı olsa da, Mucizenin özünü oluşturan anlam farklı değildir. Bu çok önemli. Peygamberlerin gösterdiği Allah'tan aldıkları, ve gösterdikleri mucizeler bireysel olarak farklı olsa da, yani Hz i Musa'nın ki farklı, Peygamber'in ki farklı, halet insanın ki farklı olsa da, bireysel olarak farklı mucizeler olsa da, mucizenin özünü oluşturan anlam aynı. Yani... Allah'ın onu desteklemesi anlamı aynı. Mucizelerin dış görünüşten etkilencek olurlarsa, ola ve yücelik anlamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin benzerlerini bulamazlar. Ya da ikisinin Hazreti Muhammed ile peygamberliği kabul ettiği Peygamberin, Hazreti Musa veya İsa'nın mucizesi aynı şekildedir. Şimdi burada ikinci bir aşamaya geçti. Birinci aşama ne? Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabul eden birisi hangi delilleri dayanarak onu Allah'a Peygamber diye kabul ediyorsa aynı delilleri Hazreti Muhammed'in peygamberliği için de söyleyebiliriz. İkinci olarak e, mucize derseniz Hazreti Peygamber'in mucizesi diğer peygamberlerin mucizesinden daha üstün deriz. E, daha üstün diye kabul etmezseniz e, yücelik bakımından benzer en azından. Peygamberlerin getirdiği mucizeler bireysel olarak farklı olsa da, özü aynı mucizelerin dış görünüşünde tutunacak olurlarsa, yani Hz. İsa kürmleri gibi Hz. Musa'nın asası var, bu daha üstün gibi buna olurlarsa, olağanüstülük ve yücelik anlamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin benzerini getiremezler, bulamazlar. Yani aklı mucizeler, kuran korunmuş, bozulmayan, tahvilinleyen, eşsiz benzeri getirilemeyen anlamda, bunun benzerini ortaya koyamazlar. Ya da e, Hz. Muhammed'in veya Hz. İsa veya Musa'nın bu e benzerdir. Bizim e, peygamberliği kabulde, onlarla uyuştuğumuzu söyleyecek olurlarsa, buna çeşitli şekilde cevap veririz. Yani e, Yahudiler da siz zaten Hz. Musa'yı kabul ediyorsunuz, veya Hristiyanlar, siz zaten Hz. İsa'yı kabul ediyorsunuz da Hz. İsa peygamber derse, buna farklı şekilde cevap verebiliriz. Biz bir, bizim uluşmamızdan önce onların müvveti kabul etmelerinin gerekçesi sordur. Yani bizim Hz. İsa'yı veya Musa'yı zaten kabul ediyoruz da, e, bundan önce onlara e, Hz. İsa ve Hz. Musa'nın peygamber olarak kabul edilmesinin gerekçesi sordur. Niye Hz. Musa peygamber, Hz. İsa peygamber? Verdiği her cevap Adet Muhammed için geçerli olur. Allah Tanwahi yaptı derse Adet Muhammed için geçerli. Mucizesi var derse Adet Muhammed için geçerli. Allah görevlendirir derse Adet Muhammed için geçerli. E, i̇ki bizim için sabit olan delillerle onlara, onların kabul ettiği Peygamberler haber vererek kimsenin Peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Siz ise inkar ediyorsunuz. Dolayısıyla deliliniz geçerliliğini itirmiştir. Şu halde bürhamınız yani hüshat Musa'yı Muzahide, İsa'yı kabul ediyoruz. Ee, aynısı Allah'tan e, haber vahiy almaları, mucizeleri sebebiyle. Ama siz hüshat Muhammed'i inkar ediyorsunuz, sizin dayanağınızı da hazret Peygamber'in peygamberliğini kabul etmeyip de kendi peygamberlerini kabul edenler, o peygamberleri kabul etmeyen hırkılarla karşılaştırılırlar ve onlarla aynı konular düşerler. Şöyle söyleyelim biz, Peygamber saydınız kimseyi peygamberimizin peygamberliğini kabul ettiği kimseye sayıyoruz. Sizin peygamber kabul ettiğiniz kimse, bizim peygamberimizin peygamberliğini kabul ettiği kimse ise bizim peygamberimizin peygamberi saat olmuştur. O değilse sizin peygamber olduğunu iddia ettiğiniz kimsenin peygamberliğinin değeri nedir? Dolayısıyla ispatlamak istediğiniz şey nasıl e, kabul edilecek? Herhalde Hazreti İsa'yı kabul ettiğimde Hazreti Musa'yı kabul etmemesi e, olamaz. Hz. Musa'yı kabul etmemesi olamaz. Hz. İsa'yı kabul ettiği zaman da aynı e, peygamberlik delillerine baksa, vahvi, mucizeye, Allah'tan bilgi gelmezine, dürüstlüğüne, her şey hangi açıdan da baksa aynı şeyde Hz. Muhammed zaten olduğu için e, itirazda inkarda bulunmaması gerekir. Hristiyanların Mesih hakkındaki görüşleri. Şimdi buraya kadar Dikkat ederseniz Hz. Musa veya Hz. İsa veya Yahudu veya Hristiyan demeden genel bir bilgi verdi ama karşı taraf diretiyor, e, hala diretiyor. Direttiği için burada olayı biraz daha netleştirdi. Hristiyanların Mesih hakkındaki görüşleri. E Şeyh Allah ondan rahmet şöyle demiştir. Hristiyanlar Mesih hakkında farklı görüşlere sahiptir. Bazılarına göre onun iki ruhu vardır. Biri sonradan yaratılmış olan ve diğer insanların ruhuna benzeyen insaniyelik bir ruhudur. Diğeri ise kadim Allah'ın bir gücü olan ve o bedene girmiş tanrısal ruhtur Yani Hristiyanlar Hazreti Mesih, e, Mesih hakkında e, mahiyeti, ne olduğu buna dair konuda itiraf etmişler. E, bazıları iki ruhu vardır. Biri beşeri, biri e, tanrısal demişler. Beşeri olan taraf, yaratılmış olan, diğer insanların ruhuna benzeyen insani tarafıdır, beşer tarafı buyurdu. İnsanlara benzeyen tarafı, diğeri de kadim olan, Allah'ın bir yüzü olan ve o bedene getirmiş tanrısal ruhu buyurdu demişler. E, şöyle demişler, sadece baba, oğul ve ruh vardır orada oğulak, kutsalılık vardı. Başkaları da Mesih'teki ruhun Allah'ın yüzü değil, Allah olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki yüz diyordu. Tanrısal bir şey, bir Başka bir Hristiyan grubu da Mesih'teki ruhun Allah'ın gücü değil, Allah olduğunu söylemiştir. Ancak bunlardan bir grubu Mesih'te Allah'ın bulunuşunun bir şeyin içinde bulunması olarak görmüş. Bir başka grup ise bu bulunmayı bedenin onun tarafından sarık kuşatılması olarak değil, onun tarafından yönetilmesi olarak görmüştür. Yani bunlardan birisi e, Tanrı'nın e, ulu olarak e, o oldu, diğeri de e, onun Tanrı tarafından yönetildiği anlamında görmüştür. Onlar için de şöyle diye vardır, Mesih e Allah'tan bir tür ulaşır, ondan biri başka bir tür ayrılır. İbn-i şöyle demiştir, Mesih'in doğduğunu söyleyen Hristiyanlardan duyduğuma göre Mesih doğum yoluyla değil evlat edilme yoluyla oldur. Şimdi İbni Şevik daha önce geçmişti çok atıf ve anlatı yaptığı Onun görüşünü aktarıyor. İbni Şevik demiş ki Hristiyanlarla tartışıyorlar öyle bir ortam var. Mesih'in doğduğunu söyleyen Hristiyanlardan duyduğuma göre Mesih doğdu diye, Hristiyanlardan duyduğuma göre Mesih doğum yoluyla değil, evlat edilme yoluyla Tanrı'nın Bu Muhammed Aleyhisselam'ın eşlerinin Müslümanların anneler olarak isimlendirilmesine veya bir kimsenin diğerine oğlum demesine benzer. Anlaşılıyor ki İbn-i döneminde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında nasıl İsa Allah'ın oğlu olur diye itiraz edildiği zaman onlar, Hristiyan grup, kendilerini böyle savunmaya çalışmış. Biz ona Tanrı'nın oğlu diyoruz ama bu o, evlat edilme anlamında. Yani siz nasıl Müslümanlar, Hz. Muhammed'in eşleri sizin Müslümanların annesi diyorsunuz veya bir kimse diğerine oğlum diyor. Bu anlamda Tanrı'nın oğlu diyoruz diye kendini savunmuşlar. Buraya alıntı yapıyor diye. Şeyh Allah Allah rahmet teslimi şöyle demiştir. Hristiyanlara şöyle söylenir. Eğer Mesih'teki ruh katın ise ki onlara göre Allah'ın yüzüdür, Diğer özler ulaşmadan o öz nasıl olur olmuştur? Yukarıdaki görüşü ilk taraf atıyorsunuz. Burayı alıntı yaptı. Şimdi onlara diyor ki Mesih'teki bir beşeri bir insani, bir beşeri insani taraf vardı. Bir de tanrısal bir vardı. Mesih'teki ruh kadim ise ki onlara göre Allah'ın cüzüdür, diğer cüzdlere ulaşmadan o cüz nasıl oğul olmuştur? Çünkü oğul daha azdır. Değilmeyecek yani olursa, alemin bütün cüzderinin onun mühürünün oğulları saymak gerekir. Yani e, insanda Tanrı'dan bir parça var, bundan dolayı Tanrı'nın oğlu diye düşünürlerse, Tanrı'dan bir cüz insanda var da var, Mesih'de var, bundan dolayı Tanrı'dır, oğulludur diye savrulabilirlerse onlara alem de Tanrı'nın yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. O zaman e, onlara da mı e, Tanrı'nın oğulları demek gerekir, denir. Dolayısıyla muhatabın geri kalan kısmı da böyle sayması, dolayısıyla Allah'ın tamamının oğullar olması gerekir. Yani Mesih'teki bu niçin Tanrı'nın tamamı değil de bir kısmıdır diye sor, sorulduğunda ''Çünkü Mesih'in belirin küçüktür, hepsini almaz.'' cevabı verilirse alemin geri kalan yüzleri yani diğer insanlar da Tanrı'nın geri kalan yüzlerin oğulları olur demiştir. Şimdi buradaki mesele şu, bu Filistiyanlar da bunu kendi içinde tartışmışlar. Ee, Tanrı'nın oğlu demenin sebebi ne? Yani niye Tanrı'nın oğlu diyorlar? İşte Tanrı'dan bir ruh parçamı var, Tanrı'dan bir ruh mu var veya e, Tanrı onun içinde mi, Tanrı onu yönetiyor mu? Veya İbn-i aktardığı gibi, e, sevdiği birine oğlum demesi anlamında mı? Veya saygı gösterdiğimiz, Hz. Muhammed'in e, eşlerine anne dediğimiz anlamda mı? E, farklı e, izah tarzlar var Hristiyanlar de Bunlara dikkat çekiyor, Matur diye. aktardıktan sonra devam ediyor. Dendiği üzere, oğul babadan yaş olarak küçük olur. Oğul denilen kişi babasına göre yaş itibariyle daha küçük olur. Dolayısıyla ikisi de nasıl kadim olur? Oğul deniyorsa birine onun yaş durumuna göre, zaman durumuna göre, babası da zaman içinde bir durumda olması gerekir. O zaman nasıl kadim olur? Muhatap Allah'ın hepsinin Mesih'in bedenine girdiğini söyleyecek olsa, yani Tanrı'dan bir cüz değil de Allah'ın tamamı Mesih'e gurur etmiştir derse ona şöyle denir Allah'ın hangi kısmı oğuldur Allah'ın hepsi oğuldur denilecek olursa Allah'ın tamamını oğul ve baba saymış olur. Bu da babayı kendi kendine oğul yapmak demektir. Şöyle denirse oğul babadan bir cüzdür. Ama bu cüz kandilden alınan şey, yani ateş gibi Aslının bütününden bir eksiksiz oluşturmak için, eksiklik oluşturmak için Allah'tan ayrılır dersin. Yani nasıl e, Tanrı'ndan bir parça, nasıl Tanrı'ndan oğulduğu denildiği zaman ateşten bir parça aldığının anda ateş nasıl eksilmiyorsa, ateşten kalmizden alınan ateş eksilmediği gibi Tanrı'dan e, olan, parça olan, e, oğlu da ayrı olduğu halde Tanrı'dan bir parça ayrılmaz, eksilmez derlerse şöyle karşılık verilir. Allah'tan ayrılan cüz, o parça, karnelerden alınan ateş gibi hadise, Mesih'teki tanrısal ruhun, yani oğlun kadim olduğu iddiası geçersiz olur. Orası hadislik meselesi. Dikkat çekelim. Allah'tan ayrılan o parça, Kandilden alınan ateş gibi hadis ise Mesih'teki tanrısal ruhun yani oğlun kadim olduğu iddiası geçersiz Onun kandilden alınan ateş gibi Allah'tan nakledildiğini söyleyecek olursa onun hakkında yukarıdaki eleştiri geçerli olur. Yani kadim değil hadis olur. Buradaki tar tartışma uygun oluyor. Buradaki iki görüş vardı. Tanrı'dan bir parça mı, Tanrı'nın kendisi mi? Parça olarak denildiği zaman hadislik ortaya çıkıyor. E, parçalarına biliyorsa, bir ortaya çıkabiliyorsa, parçada bütün de hadis oluyor. Tanrı denildiği zaman, aynı şeyi hem Tanrı hem e, oğul denilmesi, e, çelişkiyi oluşturuyor. Bu bir tartışma meselesi. Sonra, e, kandirden alınan ateşin kandidi eksiltmediğini nereden biliyoruz? Çünkü kandidi eksiltmediğini görüyoruz derse, Belki de Allah o alındığı sanılan ateş parçasını ikinci kandirde yaratmıştır. Dolayısıyla birinci kandirden bir şey alınmamıştır. Ya da çakmak taşındaki gibi ateş ortaya çıkmıştır. Yani ateş birinci kandiden alınmamış, bilakis ikinci kandiden çakmak taşından ateşin çıkması gibi çıkmıştır. Bu iki seçenekte de ikinci kandideki ateş hadistir. Sonra da var olmuştur. Hadis ise yaratılmamıştır. Buradaki, yukarıdaki de, buradaki de e, temel argüman, parçanın hadis olması, parçalanan şeyin hadis olması. Bir şey de, kuduz parçadan mantıplere ayrılma, külme, babalık, oğluk gibi şeyler varsa, bunlar hadisliktir, sonradan yaratılma özellikleridir. Her hadisin de muhtis olduğu, e, e, hadisin e, yaratıldığı bir muhtislik tarafından ortaya çıkmış olur. Hadis yaratılmıştır. Her hadisin bir muhtisi vardır. Sonra İsa'nın Allah'ın oğlu olmasını gerektiren şey nedir? Yani niye? Başkası değil de İsa Allah oğludur. Bunu gerektiren şey nedir? Buna cevap olarak şöyle der. Çünkü Allah İsa'dan olağanüstü şeyler göstermiştir. Allah İsa'ya işte olağanüstü e, mucizeler vermiştir. Bunlar göstermiştir. Buna şöyle denir. Allah, Musa'dan da bir şeyler göstermiştir. Yani Hz. Musa'ya da olağanüstü mucizeler verilmiş. Mucize açısından baksa, Hz. Musa'da da olağanüstü, Kızılderil'in yanılması gibi, olağanüstü mucizeler var. O halde onun da Allah'ın bir diğer oğlu olduğunu söylemeniz gerekir. Eğer üstü mucize verilmesi Allah'ın oğlu olmasını gerektiriyorsa, Hz. Musa'ya da üstü mucize sebebiyle diğer oğlu da Hz. Musa'da demeniz gerekir. Adet Musa'nın yalvarıp yakarması sebebiyle Allah'ın ondan olağanüstü şeyleri çıkardığı söylenecek olursa başkalarının, insanın yorumu da böyledir. Nitekim onun tutuklandığı gece şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ım e, bu acı kadehi birinden savuşturmak dediğim ise onu derinden savuştur. Şöyle denirse, insanın ağlaması ve yakarması insanlara öğretmek içindir. Şöyle denir, Musa da aynı yaksatta öyle yapmıştır. Sonra o ve Musa Beytürmak ise mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılar ve dua ederlerdi. Yani burada Hazreti İsa e, zor durmakal er açan değil. Hazreti Musa ise dua etmiştir. Allah yardım istemiştir. O yüzden o oğul değil İsa oğul derlerse hayır. Hazreti İsa'nın da dua ettiğini, Allah'tan yardım istediğini dair bilgi var. Tespitler var. Dolayısıyla e, Sonra o Musa, Beyti Makris'e, Meçit-i Aksa'ya kadar dua derdi. Hz. İsa da benzer şekilde. Sonra ağlamak ve yakarmak tabiatın fiilidir. İnsan bu iki fiilden uzak duramaz. Ve bu temel bir tespit doğru. Ağlamak, dua etmek, istemek, talep etmek bu insan tabiatının bir gereğini. gereğidir. İnsan bundan uzak duramaz. Dolayısıyla öğretmenin de anlamı nedir? Yani İsa'nın Allah'a yalvarıp yakarmayı insanlara öğretmesine gerek yok. Çünkü bu zaten insan için doğal ve hatta uzak duramayacağı bir eylemdir. Bunu niye bu kadar ayrıca girdi? Yani olağanüstülük verilen Allah'ın oğlu bu Hz. İsa'dır dedikleri zaman karşı tarafta Hz. Mursa'ya da aynı şey söyleyebiliriz. O da olağanüstülük mucizeler gösterdi denildiği zaman hayır Hz. Musa Dua bir yakardı, Hz. İsa yapmadı derlerse, Hz. İsa'nın da dua etmesi, e, yalvarmasına dair bilgiler var denildiği zaman, karşı tarafın, hayır Hz. İsa gerçekten isteme amacıyla dua etmedi, İnsanlara öğretme amacıyla dua etti, yoksa o ihtiyaç içinde değil derlerse, onlara mukabil bunu söylüyor, hayır Hz. İsa da yalvardı, yakardı. Bundan kaçamaz. Çünkü insanın tabiatı gereği ağlamak, yatarmak, dua etmek insanın tabiatında vardır. Bundan uzak duramaz. Dolayısıyla e, öğretmek için yaptı demenizin bir anlamı yok. Sonra İsa Allah'ın oğlu olmayı amelle hak ettiyse, ameli sebebiyle Allah'ın oğlu olmayı yükseldi, bunu hak etti derlerse, aynısı Hz. Musa ve başkaların hakkında da söylenmelidir. İsa bunun başkasıyla, başka amelleriyle, mucizeleriyle değil, öleleri birikletle hak etti denilirse, ee, Hezekiyer dedi insanın biriktiği söylenir. İsa'nın çok sayıda insanın biriktiği ile karşılık verirlerse Yahudiler Hz i Musa'nın izadan daha çok insanın biriktiğini Şimdi burada tartışmanın özü niye halit İsa Tanrı'nın oğlu deniyor da diğer bir peygamberi deniyor. Buradan ilerlenirse bunun temellendirmesini yapamıyor karşı taraf. Ne derlerse desinler e, şu sebepten orayı Başkası değil, Hadid-i İsa Tanrı'nın görüşünü temellendirmenin sıkıntılı bir durum. Çünkü ne söylerlerse söylesin de kaç taraftan cevapları bir itiraz var. Bu konuda İmam Matur'da şöyle demiştir. Hazreti Musa birden fazla kez ölü bir asayı bir ara çevirmiştir. Ki bu daha büyük bir iştir. Hazreti Musa birden fazla kez ölü bir asayı, yani can olmayan, cansız, tahtadan yapılan, o ağaçtan yapılan asayı yılana çevrilmiştir, Yani canlı hareketlerine canlıya çift dönüştürmüştür. Bu, Muğulcu açısından daha üstün. Tahtadan e, canlı yılan olması. Hz. İsa ölüyü getirtme, zaten insan sadece roldu eksik. E, bu tarafta ise maddesi tahta, ilana e, dönüşüyor, iki canlanıyor. Bu daha büyük bir iştir. İsa'nın az bir yemekle çok sayıda insanın do, do, doyulduğu söylenirse bizim Peygamberimiz de yaptı, bunu yaptı diye karşılık veririz. Hz. Peygamber hep kapta var olmayan un meydana getirmiştir. İsa şarabı suya çevirdiği söylenirse Elisa'nın pek kez bir kaptaki şarabı bir kadır için zeytinyağına çevirdiği söylenir. Hz. İsa'nın suyun üzerinde yürüdüğü söylenirse, Hristiyanlar bunu Yuşa Yuşa bin İlyas ve İlyas peygamberin de yaptığını kabul eder. İsa'nın göğe çıktığı için Allah'ın oğlu olduğu söyleniyorsa, onlar aynı şeyi İlyas için de kabul ederler ve onun bir cemaatin gözleri önünde göğe yükseldiğini söylerler. İsa'nın körü ve alaca ve benzeri hastaları iyileştirdiğini delil getiriyorlarsa, ölüyü diriltmek bundan daha büyüktür. Kaldı ki bu, kaldı ki bu iyileştirme mucizesini İlyas elaysa kitabında kabul ederler. O zaman bunlar için de aynı şey söylemeye gerekir. Hristiyanların kabul ettiği peygamberler bunlar. Ayrıca Hristiyanlar Yahudilerin İsa'yı astığını, çarmıha gerdiğini ve ağaya aldığını, daraka geçtiğini kabul eder. İsa'nın Allah'ın oğlu olmasa yüce etmeye delalet ediyorsa, yüce olduğu için Allah'ın oğlu, oğlu olduğunu iddia ediyorlarsa bu da küçültmeye delalet eder Yani para geçmişler, öldürmüşler. İsa kendisine geldiklerinde geldiklerinde İlyasın yaptığı gibi yapmayı yapmalı değil miydi? Nitekim İlyas onların üzerlerine ateş salmış, ateş onları yakıp etmişti Niye kendini savunmalı da e, çarmahan gerildi veya buna teşebbüs edilmesine müsaade etti, e, niye karşı tarafı küretmedi? Bu şekilde Allah kideyi onurlandırmıştı. Onlar sadece insanın Allah'ın oğlu olduğunu ispatlamak için olağanüstülükle göstermeye dönerlerse zikret diğer diye peygamberlerle karşılık verilir. Yani şu sorunun cevabı yok. Niye Hz. İsa Tanrı'nın oğlu da Hz. Musa, Hz. İbyas veya diğer bir peygamber Allah'ın oğlu değil? Buna ne cevap verirlerse dersinler, aynı gerekçeyi diğer peygamberlerde vardır diye itiraz ederiz. Sonra şöyle deyin, Allah gökte ve yerde olağanüstülükler gösterdiği için hem gökte hem de yerdedir. Dolayısıyla her şeyin onların ayrıcalıklı saydığı gönder ayrıcalıklı sayılması gerekir. Dolayısıyla İsa ölüleri diriltti ise ölüleri diriltme ayrıcalığına sahiptir. Bunun ötesinde Allah'ın oğlu olma ayrıcalığı verilemez. Bu onun ayrıcalığı değilse böyle bir ayrıcalık ona Hristiyan muhatap tartışmacı şöyle söylerse, yani burada karşıda bir muhatap Hristiyan var tartışılıyor. Adeti İsa niye Allah'ın oğlu? O temellendirmeye çalışıyor. Yani şundan dolayı Allah'ın oğlu diye. Bu taraftan da itiraz ediliyor muhatap olan o Hristiyan tartıştan kişi Allah Mesih'e işlediği fiili yapma gücü vermiştir yoksa Allah Mesih aracılığıyla fiilde bulunmuş değildir derse şöyle bilir. Mesih cisimleri de yaratıyor muydu buna cevap olarak Evet derse Evet Mesih cisimleri yaratıyordu derse o mahluk mulut denilir yani Mesih'in kendisi mahluk mü denilir Evet derse beden ve ruhu bizim beden ve ruhumuz gibi bedeni, ruhu, bizim bedenimiz gibi ise bunun ne özelliği var ki bizim yapamadığımızı yapmaktadır. Yani yaratılmışsa bizi, bedeni bedenimize benziyorsa, ruhu bizim gibi ise, insan bedenine sahipse, onun ne özelliği var ki bizim yapamadığımızı yapmaktadır. O bunu Allah'tan gelen bir gülde mi yoksa yaratılmış bir kuvvetle mi yapabilmiştir? Yani yaptığı şeylere... Allah'tan gelen bir gücü yoksa yaratılmış bir kuvvetle mi yapabilmiştir? Şöyle derse o Hristiyan muhatap, o bunu Allah'tan gelen bir güçle yapabilmektedir. Bu durumda onun Mesih ve Mesih'in iddia hakkındaki sözü geçersiz ne olur? Dolayısıyla Mesih Mesih değil Allah mı olur? Yani Allah'a verilen yaratma özelliğini Mesih verirse o zaman Mesih Allah olmuş olur. Söz konuşucuyuz Allah'tan koptuysa Mesih Hegel aradan bir parça gelinmesi, e, o cüzün Allah'tan korkması de ise ve o şekilde Mesih olduysa, Allah'tan başkası pek çok cisim yaratmış olur. O cüzün Allah ile bağlantılı olduğunu iddia ediyorsa, bu durumda fiil Allah'a ve güze ait olur. Güze fiil de Allah'a ait olur. Mesih de bir gücün bulunduğunu ve onun sayesinde cisimleri yarattığını, değilse cisimlerin onun fiiliyle yaratılmadığını söylerse, Mesih'in ilahının bir kısmını Mesih'e ne isterse yaptığını söylemiş olurlar. Mesih'in cisimlere yaratılmış bir güçle değil, kendi kendine yarattığını söylerse, önceki söylediğimiz iki cevap geçerli olur. Yani Mesih Allah olmuş olur. Burada bırakalım diğer meseleyi. Yarın devam etmiş oluruz. Buradaki tartışmanın özü neydi? Niye Hz. İsa'ya Tanrı'nın ol diyorsunuz da başkasına demiyorsunuz. İki, Tanrı'nın oğlu olmasının gerekçesine, yani Tanrı'dan bir parça mı, kendisini kendisi mi, Tanrı'nın kuluklu niye Tanrı'nın oğlu diyorsunuz? Bununla ilgili Hristiyan bir muhatapın verdiği cevaplar burada eleştiriliyor. karşılıklı bir cedilleşme var. Burada bırakalım, yarın devam edelim.